Merhaba arkadaşlar ee, makine Erdem suçuyay bak Erdem Ort otomasyon yazıyor başkaları yazılımını çalıp e, yok bu bizim makinedir yok bilmem nedir Facebook'ta paylaşıp e, kaporat toplama amacıyla çekiyorlar videoları e, bizden gelen videoları çalıp kendi sayfalarında paylaşıyorlar, hepinizin haberi olsun e, makine Erdem abimize aittir saatte 56 karton ne çıkarıyorum ee, bunu sizinle... <gülüyor> Arkadaşlar. Tekrar bir merdem otomasyon video otomasyon ile tekrar sizlerdeyiz. Tarih 17.02.2022 saat 7'yi gösteriyor. Saatte 58 kartına çıkartılır. Bilem otomasyon. Erdem abimizin ellerine sağlık Çok güzel bir makinası var şu an 58 karton atıyor. Bugün bizim 7. kolimiz. Erdem abimizin ellerine sağlık. Erdem Sütçü'ye selam olsun.